Merhabalar. 21-27 Mart haftasına hoş geldiniz. Bu haftanın gündemi oldukça yoğun. Başak dolunayından sonra Başak dolunayının etkilerini taşıyacağımız ve Merkür'ün, Jüpiter'in, Neptün'ün, Mars ve Uranüs'ün çok aktif olacağı bir haftaya giriş yapıyor olacağız. Hafta başlangıcında Güneş'in Koç burcu geçişi, hafta sonunda ise Merkür'ün Koç burcu geçişiyle beraber artık harekete geçmeye başlayacağımız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 Evet bu hatırlatma yaptıktan sonra şimdi haftanın gündemine bakalım. Akabinde de burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşıyor olacağım. 20 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçmişti. Önümüzdeki bir ay boyunca artık bu haftadan itibaren hissedeceğimiz Koç burcu enerjileriyle beraber. Belki zaman zaman baş ağrıları çekebileceğimiz, zaman zaman daha agresif, daha gergin hissedebileceğimiz ama aynı zamanda harekete geçmeye başlayacağımız, içimizdeki ateşi tetikleyen enerjiler yaşayacağımız bir süreç söz konusu olacak. Balık burcu enerjileri biraz daha kafa karıştırıcı, kafa bulandırıcı, ikilemler ve kaosla alakalı bir etkileşim sergilerken şimdi ise... Güneş'in koç burcu geçişiyle ve kendi rahat etmiş olduğu bir konuma geçişiyle birlikte biraz daha hayatımızda artık güneş'in sıcaklığını hissetmeye başlayacağımız bir süreç söz konusu olacak. 21 Mart tarihinde Merkür ve Jüpiter arasında bir kavuşum yaşanacak arkadaşlar. Merkür-Jüpiter kavuşumu özellikle Balık Balıkburcu'nda çok mucizevi haberlerin, kararların, büyük fırsatların ve şansların karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Jüpiter balık burcunda 12 yılda bir ilahi olarak sistemin bize sunmuş olduğu mesajları, destekleri, fırsatları karşımıza çıkarırken Burada etkileşime geçmiş olduğu gezegenlerle de zaman zaman dönem dönem bu fırsatları görünür hale getiriyor. Merkür-Jüpiter kavuşumu kafamızı karıştıran ikilemde kaldığımız bir türlü karar veremediğimiz birden fazla seçenek arasında. Belki bu seçenekleri tam anlamıyla karşımıza çıkaran ve sanki seçeneklerle dolu bir fırsatlar dünyasına bizi sürükleyen bir alanı sembolize ederken. Belki de bu alanda artık hangi yönde tercih yapmamız gerektiği noktasında bir fırsat ve ilham gelecektir esasında. 22 Mart günü haftanın en sert günü arkadaşlar. 22 Mart günü özellikle Mars gününde Mars Uranüs karesi var biraz. Öfkeli hissedebiliriz. Ani gerilmeleri, ani agresyon içeren durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Keza kazalara da Açık olabileceğimiz bir gün olacaktır. Dürtüsel davranabiliriz, öfkeli davranabiliriz, sakatlanmalar, kazalar, yaralanmalar söz konusu olabilir. Trafikte bilhassa dikkatli olmamız gereken bir süreçken bir konuda aşırı derecede inatçı ve sabit olmamamız gerektiğini gösteren de bir etkileşim bu açıyla beraber meydana geliyor. 23 Mart tarihine geldiğimizde ise Merkür-Neptün kavuşumu var. Merkür 21 Mart'ta Jüpiter'le kavuşuyor. Akabinde Neptün'le kavuşuyor. Aslında hafta boyunca Merkür, Jüpiter ve Neptün kavuşumu etkisini bizler hissediyor olacağız. Demek ki bu hafta bol bol dua etmeli, bol bol hayal kurmalı, bol bol imajinasyon çalışması yapmalıyız. Gerçekten hayatımıza olumlu veya olumsuz anlamda e, hayal ettiklerimizi, dilediklerimizi çekebilme potansiyelimiz var. Bunlarla alakalı Artık ya harekete geçiyoruz ya da bunlarla alakalı artık somut haberler, teklifler, fırsatlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bilhassa rüyalarımızın da bu yönde yol göstericini teri olabilir. Bu haftanın bu yönde de olumlu özelliği olacaktır. Bunu da göz ardı etmemekte fayda görüyorum. 26 Mart tarihine geldiğimizde ise Merkür ve pürüt arasında bir 60 derecelik açı oluşacak. Bir üçgen açı oluşacak arkadaşlar. Merkür pürüt etkileşimde aslında bize kararlarımızın arkasında durmamız gerektiğini, geleceğimiz için en doğru kararı verebileceğimizi. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir dönüşüm, bir yeniden yapılanma sürecine doğru evrilen bir süreç içerisinde olduğumuzu da gösteriyor. Yani o kafa karışıklıklarımız artık bu hafta itibariyle son bulurken, geleceğimize dönük net ve sağlam adımlar atmak adına bir takım kararlar, haberler, fırsatlar, teklifler, anlaşmalar ve sözleşmelerle muhatap olacağımız anlamına geliyor. Hafta sonu itibariyle 27 Mart tarihinde Merkür artık Balık burcundaki transitini tamamlayıp Koç burcu geçişine başlayacak. Merkür'ün Koç burcu geçişiyle beraber iletişimde daha dobro olduğumuz, daha dürtüsel olduğumuz eee Aklımızdan geçenin dilimizden aynı anda senkron bir şekilde çıkacağı bir sürece giriş yapıyor bulunacağız Tabii ki koç burcu alanlarının artık hareketlenmeye başladığı bir süreçten bahsediyoruz ee, ve dolayısıyla her ne kadar e, gerginlik seviyesi artacak olsa da bir aksiyon ve hareketlenme süreci olacağı için bu hafta artık e, fırsatların, şansların ve aksiyonun aktif olmaya başladığı bir hafta diyebiliriz arkadaşlar. Evet haftanın genel gündemi bu şekilde. Şimdi bakalım burçları neler bekliyor bu hafta itibariyle. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Bu hafta Merkür Jüpiter, Merkür Neptün etkileşimiyle beraber rüyalarınızın oldukça aktif olacağı, sezgilerinizin, size gelen ilhamların çok farklılaşmaya başlayacağı, dualarınızın artık karşılığını e, somut olarak da görmeye başlayacağınız bir hafta olacak. Özellikle rüyalarınızı not almanızı tavsiye edeceğim. E, tesadüf olarak gördüğünüz e, şarkılar, şiirler, sözler, haberler her neyse bunların aslında daha geniş bir anlamı olabilir. E, bu minvalde durumu değerlendirmeye çalışmanız yerinde olacaktır. Evet bu hafta Mars Uranüs karesi özellikle sosyal ilişkilerde ve parasal konularda harcama ve gelir gider dengesinde biraz dürtüsel tavırlar sergilemenize sebebiyet verebilir. Maddi konularda ve özellikle kendi değer algınız ve arkadaşlıklarınızla alakalı daha temkinli olunması gereken bir haftadan geçiyor olacaksınız. Hafta sonu itibariyle de Merkür burcunuza geçiyor. Güneş de zaten geçen hafta burcunuza geçmişti. Artık sahnedesiniz, göz önündesiniz. O inziva sürecinin sonuna geldiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için sevgili koç burçları. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Bu hafta Merkür'ün Jüpiter'le, Merkür'ün Neptün'le etkileşime girdiği alanlarda özellikle büyük paralar kazanmak, hayalleri gerçekleştirmek, yeni sosyal çevrelere dahil olmak ve harika fırsatlar, büyük şanslarla karşılaşmak adına gerçekten çok etkili bir hafta olacak sizin için ve belki de uzun süredir ilk defa bu kadar şanslı olduğunuzu hissettirecek bir haftadan geçiş yapıyor olacaksınız sevgili boğa burçları. 22 Mart'ta Mars Uranüs karesi ile beraber... Özgürlük naralarının atıldığı, geleceğinize dair belki de sert kararlar almaya eliminde olduğunuz, otoriteye baş kaldırdığınız bir süreç olabilir. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda olacaktır. E, tepkisel davranmamaya gayret gösterin derim ben. Hafta sonu ise Merkür Koç burcuna geçiyor. Geçen hafta itibariyle Güneş de Koç burcuna geçmişti. Bu iki gezegenin, bu iki aktif gezegenin 12. evinize geçmesiyle beraber biraz daha aslında e, ilerleyen süreçte hangi tarz adımların atılması gerektiğini, e, nasıl aksiyon alabileceğinizi düşüneceğiniz bir zaman dilimi söz konusu olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Bu hafta Merkür'ün önce Jüpiter, sonra Neptün'ün etkileşime girmesiyle beraber Geleceğiniz ve kariyerinizle alakalı mucizevi etkileşimlere açık olun diyorum. Gerçekten iş değiştirmek isteyen ile alakalı bir mucize bekleyen ikizler, burçları varsa bunlarla karşılaşacaktır. E, aşırı e, rahat olmamaya gayret gösterin ve burada nasıl olsa gelir, nasıl olsa yine karşıma çıkar e, düşüncesinden sıyrılmanızın gerekli olduğu bir e, süreçten geçeceğimizi söyleyebilirim. E, Mars Uranüs karesi özellikle bu hafta sizi yurt dışı ile alakalı konular, hukuksal konular, biraz iş dünyanız, ruhsal dünyanız, değer yargılarınızla alakalı, belki de geçmiş travmalarınızın tekrar gün yüzüne çıkmasıyla alakalı bir tetikleme ortaya çıkarabilir. Özellikle uzaklarda bulunan kişilerden gelen haberler, gündemler sizi biraz yorabilir. Ruhsal bir yorgunluk olabilir bu dinlenmeye gayret göstermeye çalışın bu hafta itibariyle. Hafta sonu ise Merkür'ün Koç burcu geçişi ve öncesinde de zaten Güneş'in Koç burcu geçişine başlamış olmasıyla beraber de artık 11. ev konuları hareketleniyor. Sosyal çevreniz genişliyor, kariyer geleleriniz artıyor. Bu konuda daha çok aksiyon almaya başladığınız, daha çok göz önünde olduğunuz ve daha iddialı olduğunuz bir sürece giriş yapıyor olacaksınız sevgili ikizler burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç alanlar. Bu hafta önce Merkür'ün e, Jüpiter'le sonra da Neptün'le etkileşime girmesiyle beraber balık burcu alanında mucizevi etkiler e, söz konusu olacak. Sizin yükseleninizde de güzel bir derece yaptığını görüyoruz. Güzel bir açı yaptığını görüyoruz. Burada özellikle hukuksal konular, yurt dışı ile alakalı meseleler, e, bunun yanı sıra yeni fikirler, yeni eğitimler, yeni bakış açıları, yeni vizyonlar adına çok güzel şanslar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları mutlaka ama mutlaka bu şansları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu hafta aynı zamanda Mars Uranüs karesi bizleri biraz e, yoracak ve zorlayacak. Sizde bu etkiyi 11 ve 8. ev alanlarında yaşayacağınız için özellikle harcamalar gelir gider dengesine e, karşı biraz daha temkinli olmalısınız. Ve dostlarınızla sırlarınıza paylaşırken daha seçici olmanız gereken bir hafta olacak sevgili yengeç burçları. Evet hafta sonu itibariyle Merkür Koç burcuna geçiyor. Öncesinde zaten Güneş de Koç burcuna geçmişti. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde kariyer hayatınız, geleceğiniz sizin için önemli olmaya başlayacak sevgili yengeç burçları. Bunun için görüşmeler yapabilir, yeni fikirler geliştirebilir, belki bir takım insanlardan destekler de görebilirsiniz gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta Merkür'ün Jüpiter'le sonrasında ise Neptün'ün etkileşimleri. Özellikle haritamızda balık burcu alanlarında güzel şanslar, fırsatlar yakalayacağımızı gösteriyor. Sizler bu etkiyi 8. ev alanında alacaksınız sevgili aslan burçları. Toplu para girişleri, başkalarından beklediğiniz destekler, maddi manevi destekleyici etkileşimler. Ruhsal bir açılım, spiritüel bir açılım. Bunun yanı sıra mirasına fakat tazminat prim alacak, verecek borç, kredi gibi konularda ciddi şanslar elde edebilirsiniz. E, bu alanlarda karşınıza çıkacak fırsatları mutlaka değerlendirin. Size destek olmaya çalışanlara kapınızı mutlaka tutun <gülüyor> derim. Bu hafta aynı zamanda Mars Uranüs karesi bizleri biraz sırpalayacak Siz bu etki 7. ev ve 10. evde yaşayacağınız için sizler biraz daha fazla zorlanabilirsiniz sevgili aslan burçların. Burada eş, evlilik, ortaklık, kariyer, hayatı ve gelecek konularında çok dürtüsel tavırlarda bulunan patronlar, otorite konumundaki ebeveynler belki de eş potansiyelleri görebilirsiniz ve bunları dengede tutmaya çalışmak sizi biraz zorlayabilir. Ancak birkaç günlük bir etkileşimdir. Sabırlı olmaya gayret gösterin derim. Hafta sonu ise Merkür Koç burcuna geçiyor. Merkürün Koç burcu geçişiyle beraber önümüzdeki hemen hemen bir ay boyunca gündeminiz Seyahatler, eğitimler, yeni fikirler, yeni vizyonlar ve bakış açıları olacaktır. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta Merkür'ün önce Jüpiter, sonra Neptün'e girdiği etkileşimler. Haritalarımızda Balık burcunun geçmiş olduğu alanlarda bir takım şanslar, fırsatlar ve mucizeleri hayatımıza çekebileceğimizi gösteriyor. Sizler bu etki 7. ev alanından alacaksınız. Özellikle evlilik hayatınız, ortaklıklar, ikili ilişkiler, karşınızdaki en yakın muhatabınızla alakalı çok şanslı gelişmeler, haberler, gündemler, kararlar söz konusu olabilir. Birçok Başak burcu bu dönemde yeni ortaklıklar kurabilir, evlilik kararı alabilir, bir ilişkiye başlayabilir ve doğru danışın, danışmanı bulabilir. E, muhataplarınızdan yana şanslı olacağınız bir hafta olacaktır. ve Bu konuda e, bir dileğiniz varsa bu dileğinizin gerçekleşmesine de çok yakın olduğunuzu gösterebilir. Ancak e, bu hafta Mars Uranüs karesi bizleri biraz e, zorlayacak. E, Mars burada özellikle sağlık alanında ve iş hayatınızda e, gerilimli süreçlere sebebiyet verebilir. Temkinli olmakta fayda olacaktır. E, bazı fikirler, bazı bakış açıları veya yer yön kaybı sizi biraz zorlayabilir ancak bunlar birkaç günlük etkileşimlerdir. Sakin ve stabil kalmaya gayret gösterin derim. Hafta sonunda ise Merkür'ün Koç burcu geçişi ve zaten öncesinde Merkür'ün, pardon, Güneş'in Koç burcu geçişiyle beraber Koç Burcu alanlarının artık hareketlenmeye başladığı konular gündeme geliyor. 8. ev konuları. Ortaklaşa paralar, gelir gider dengesi, Ruhsal konular, biraz daha derinlik arayışında olduğumuz gündemler söz konusu olacaktır. Burada e, toplu bir para bekliyorsanız bununla alakalı gelişmeler yaşanabilir. Para giriş çıkışlarıyla alakalı gündemler eşten veya ortaktan gelecek destekler noktasında hareketlilikler söz konusu olabilir. Sevgili Başak Burçları. umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler, bu hafta Merkür'ün önce Jüpiter, sonra Neptün'le girmiş olduğu etkileşimler, özellikle iş hayatınız. Gündelik rutinleriniz alanında ciddi şans ve fırsatlar elde edeceğinizi gösteriyor. Yeni çalışma arkadaşlar edinebilirsiniz. işinize yardımcı kimselerle karşılaşabilirsiniz. Belki de bir düzen oluşturmak veya sağlık alanında bir diyet programına başlamak, spora başlamak, hayatta bir rutin katmak adına pozitif gelişmeler yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Ancak bu hafta Mars Uranüs karesi bizleri biraz zorlayacak. Sizde bu etkiyi parasal konulardan beklediğiniz destekler konusunda hani bunu ondan hiç beklemezdim diyeceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Temkinli olmanıza fayda olacaktır. birkaç günlük etkileşimlerden bahsediyoruz. Çok da fazla büyütmemeye çalışın. Çok da ani reaksiyonlar vermemeye çalışın. Hafta sonu Merkür Koç burcuna geçiyor. Zaten geçtiğimiz hafta Güneş de Koç burcuna geçmişti. Bu etkileşimler 7. ev konularında bir hareketlilik meydana getirecek. Hem Merkür'ün hem Güneş'in 7. evde aksiyon almaya başlaması, ikili ilişkiler alanında önümüzdeki günlerde hareketli bir gündemin sizi beklediğini ifade etmekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza, keyifli bir hafta olur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları bu hafta Merkür'ün önce Jüpiter sonra Neptün'le etkileşimlerine baktığımız zaman 5. ev konularında bir takım şanslar ve fırsatların karşınıza çıkacağını görüyoruz. Bu bir aşk olabilir çocuklarla alakalı gelişmeler olabilir veyahut yatırımlarınızla alakalı ciddi şanslar olabilir gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Evet e, Mars Uranüs karısını yaşayacağız bu hafta özellikle sizler bu etkiyi 7. ev. Ve dördüncü evde yaşayacağınız için evli olan akrep burçlarının biraz daha temkinli ve dikkatli olması gereken bir süreç olacaktır. Ufak bir e, sarsıntı yaşanabilir ilişkilerde veya ortaklıklarda e, ancak bunlar birkaç günlük etkileşimlerdir e, çok fevri davranmamaya. Gayret göstermek gerekiyor. Hafta sonu itibariyle Merkür Koç Burcu geçişine başlayacak. Öncesinde Güneş'in Koç Burcu geçişi zaten artık bizleri harekete geçirmeye başlamıştı. Koç Burcu etkileşimiyle beraber önümüzdeki günlerde iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz daha fazla zihninizde yer edinmeye başlıyor olacak sevgili akrepler Güzel bir hafta olsun inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta önce Merkür'ün Jüpiter'le sonra Neptün'le etkileşimleri balık burcu alanlarında ciddi şanslar, fırsatlar hatta mucizeler getirecek gibi gözüküyor. Bu etkileşimlere baktığımız zaman özellikle ev-yuva-hane alanında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Birçoğunuzun ev değiştirmesi, taşınmak, ev almak, kiralamak aileyle alakalı bir gündem. Ee, konusunda mucizeler getirecek gibi gözüküyor açıkçası. Ee, ailenizle hoş zaman geçirebilirsiniz. Güzel sohbetler, güzel toplantılar yaşayabilirsiniz. Ee, keyifli bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ancak bu hafta Mars Uranüs karesi biraz bizleri dürtüsel davranma noktasında zorluyor gibi. Siz bu etki özellikle üçüncü elinizdeki Mars'tan iletişim dilinizde biraz fevri olmakla e, yaşayabilirsiniz ve bu etkiyi yumuşatmak adına özellikle zihninizi biraz durdurmanız gerekiyor. İletişim tarzınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Aksi halde e, sağlıkla alakalı ufak çaplı bir e, bağışıklık düşüşü yaşayabileceğiniz gibi yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilirsiniz. E, daha sakin bir şekilde iletişim kurmanızı tavsiye edeceğim. Hafta sonuna doğru Merkür Koç burcu geçişine başlayacak geçtiğimiz hafta sonunda Güneş Koç burcu geçişine başlamıştı Demek ki koç burcu etkileşimleri artık yavaş yavaş baharı hissettirmeye başlıyor Siz baharı 5. ev konularında hissedeceksiniz sevgili ay burçları Aşk hayatınız hareketleniyor belki yaratıcı bir projeye dahil oluyorsunuz hayatın biraz da artık tadını, keyfini çıkarmaya odaklanacaksınız Umarım keyifli bir hafta olur sizin için görüşmek dileğiyle hoşçakalın Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Bu hafta Merkür'ün önce Jüpiter sonradan hep etkileşimlerine baktığımız zaman özellikle iletişim konularında, yakın çevre konularında ve zihinsel anlamda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Güzel haberler alacaksınız. Belki kısa mesafeli seyahatlere çıkacaksınız. Biraz da güzel düşüncelerle, güzel niyetlerle kendinizi beslemeye çalışın. Bu hafta gerçekten düşündüğünüz şeyler hayatınıza çekme potansiyeliniz oldukça yüksek olacaktır. Ancak hafta boyunca etkili olan Mars Uranüs karesine baktığımız zaman parasal konularda harcamalar konularında bilhassa biraz, biraz daha temkinli olması gereken bir süreç olacaktır. Gereksiz harcamalar yapılabilir. Dürüzlüsel davranmamaya çalışın derim ve değerinizi herhangi bir materyal üzerinden sorgulamamaya gayret gösterin sevgili oğlak burçları. Hafta sonu Merkür Koç burcu geçişi başlıyor. Geçtiğimiz hafta Güneş de Koç burcu geçişine başlamıştı. Bu etkileşimlere baktığımız zaman önümüzdeki günlerde gündeminiz biraz daha ev, yuva, hane yaşadığınız yer ve konfor alanınız üzerine odaklanacaktır. Belki burada bir takım değişimler yaşayabilir. Birçok oğlak, burcu ve aileyle alakalı gündemlerle meşgul olmak durumunda olabilirsiniz. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta Merkür'ün önce Jüpiter sonra Neptün'le güzel açıları kavuşumlar olacak bu etkileşimlere baktığımız zaman balık burcu evlerinde ciddi şanslar ve fırsatlara açık olduğumuz bir süreç var maddi yönden büyük şanslar elde edebileceğiniz güzel paralar kazanabileceğiniz e, bereket enerjinizin çok bol olacağı bir süreçte olacaksınız bu hafta ancak dikkat edilmesi gereken bir Mars Uranüs karemiz var bu hafta e, biliyorsunuz e, Mars burcunuzda ilerliyor Uranüs ise 4. evimizde. Ev, yuva, aile konularında biraz dürtüsel kararlar alabilirsiniz. Ani bir taşınma, ani bir yer değişikliği, aileyle tartışmalar söz konusu olabilir. Biraz agresif çıkışlarınız olabilir. Temkinli olmakta fayda olacaktır. Hafta sonu Merkür Koç burcuna geçiyor ve geçtiğimiz hafta Güneş de Koç burcu geçişine başlamıştı. Bu da gündeminizi biraz daha iletişim konularına odaklayacağınız, araştırmalar, konuşmalar, görüşmeler üzerine fokuslanacağınız bir süreci işaret etmekte. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta sizin haftanız. Merkür-Jüpiter kavuşumu, merkür Neptün kavuşumu. Dileğiniz... Olsun dilediğiniz e, şeyler bizim için emirdir felsefesiyle hareket edilecek bir hafta gibi gerçekten dileklerinize, sözlerinize ağzınızdan çıkan her cümleye dikkat etmeniz gereken bir süreç. E, mucizevi etkiler olabileceği gibi tabii ki olumsuz etkiler de olabilir. O yüzden temkinli olması gerekiyor. Hafta boyunca etkili bir Mars Uranüs karemiz var. Siz bu etkiyi biraz bilinçaltında yaşayacaksınız ve rüyalarınız, korkularınız, uykularınız bu konularla alakalı e, zihninizin çok aktif olduğu ve Bazen belki de zihninizi susturamadığınız, artık bir şeyleri kırmak, dökmek, değiştirmek istediğiniz bir haftaya giriş yapacaksınız. Sakin olmakta fayda olacaktır. Hafta sonu merkür burcunuzdan çıkıp koç burcuna geçiyor. Geçtiğimiz hafta güneş de burcunuzdan çıkıp koç burcuna geçmişti. Bu da demek oluyor ki artık parasal konular gündeminizde yer almaya başlayacak önümüzdeki tarihlerde. Ve biraz daha kendi kaynaklarınıza yönelmeye başlayacaksınız sevgili balık burçları. Güzel bir hafta olsun inşallah. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Haftalık yorumlar bu şekildeydi. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusalsöyleceği hesabı veya evrenselkadimbilgiretci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.